Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Severek izlenen, Müge Tatlı Sert programında, 8 Haziran Cuma günü, neler yaşandı işte detaylar. Müge'nin ekibi, 6 Haziran'da kaybolan yaşlı teyze Semiha Sibeli, bulmak için teyzenin en son görüldüğü yere, Zeytinburnu'na gittiler. 74 yaşındaki yaşlı teyzenin, kayıp illanlarını çevreye asan ekip, çevre esnafa yaşlı teyzeyi sordu, fakat gören ve tanıyan olmadı. Ekip daha sonra Zeytinburnu karakoluna gitti ve son gelişmeleri sordu, fakat polis ekiplerine bir ihbar gelmemiş, Müge'nin ekibine gelen ihbarlarda ise. Teyzenin en son Zeytin Park'ta görüldüğünü, oraya bakılması gerektiğini söylemişler. Ekip bu parka gidip baktılar fakat bir sonuç elde edemediler. Daha sonra ekip hastaneleri kontrol etmeye başladılar. İlk olarak Zeytinburnu'ndaki hastane ile başladılar. Burada bulamadılar ve Bakırköy'deki hastaneleri de gezdiler. Fakat bir sonuç elde edemediler. Daha sonra bahçeli evlere giden ekip, burada da yaşlı teyzeyi bulamadılar. Daha sonra Müge'nin ekibine gelen bir telefon ile Umut Işığı doğdu. Ekip ihbarın geldiği yere hızlıca gittiler. Yaşlı teyze en sonunda gün görende bir teyze tarafından bulunmuş ve kızı en sonunda annesine kavuştu. Duygulu anlar yaşandı. İkinci mutlu son ile biten bakı ise Zeliha Mercan'ın bulunması oldu. Zeliha'nın 15 gündür sosyal hizmetlerde olduğu ortaya çıktı. Zeliha'nın kardeşi gözyaşlarını tutamadı. Son olarak da Nurten Hanım'ın hiç tanımadığı halası bulundu. Ve asıl bomba halası ortaya çıktıktan sonra gerçekleşti. Nurten Hanım'ın annesi en sonunda 24 yıl aradan sonra bulundu. Müge ve ekibine bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.